Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarını hazırladı. T.Y.T. Geometri Soru Bankası kitabındaki tümler ve bütünler açılarla ilgili soruların çözümlerini yapacağız. Hadi bakalım soruların çözümlerine başlayalım. 50 derecelik bir açının tümleri ile bütünlerinin ölçüleri toplamı kaç derecedir diye soruluyor. 50'nin tümleri nedir arkadaşlar? Tümleri 90'a tamamlayandır. Yani 90-50'dir o da 40 derecedir. Bütünleri nedir? 50'nin bütünleri de... 180 eksi 50'dir. O da kaç yapar? 130 derece yapar. Bizden bu açıların nesi isteniyor? Toplam isteniyor. Yani cevap kaç yapacaktır? 170 derece yapacaktır. Örnek 1. 170 yaptı. Geldik örnek 2'ye. Örnek 2 de ne diyor? Tümler iki açıdan birinin ölçüsü, diğerinin ölçüsünden 3 katından 10 eksi Arkadaşlar tümler iki açı. Birine x deyip birine y deyip x artı y eşittir 90. Sonra bir denklemde buradan kurabilirsin aslında ama tek bir bilinmeyenden gitmeni tavsiye ediyoruz. Tümleri iki açıdan biri alfayken diğeri de 90 eksi alfa demek daha mantıklı. Şimdi birinin ölçüsü derken şu biriyi alfa mı seçelim? Diğerinin ölçüsünün 3 katı. Bunun 3 katını alıp 10 eklemek daha karışık olacak gibi. O birini şu 90 eksi alfa alalım. 90 eksi alfa alırsam birinin ölçüsü diğerinin 3 katından yani 3 alfa 10 eksikmiş. Eksi 10 denklemini kurduk. E bunu çözeceğiz. Eksi alfa buraya gelince artı alfa yaptı. 4 alfa eksi 10 da öbür tarafa artı 10 diye geçti 100 yaptı. Alfa'yı da böylelikle kaç bulduk? 100/4'ten 25 olarak bulduk. Ama bitmedi sonra. Bu açının büyük alan açının ölçüsü isteniyor. Arkadaş, sen burada alfa'yı kaç buldun? 25. 90'dan 25 çıkartırsan kaç yapar? 65 yapar. Büyük olan açı kaç derece yaptı o zaman? 65 derece yaptı. Dolayısıyla örnek ki ne çıktı? 65 çıktı. Geldik örnek 3'e. Bütünlerinin ölçüsünün Tümlerinin ölçüsüne oranı bir açı alfaysa bütünleri ne yapar? 180 eksi alfa yapar. Tümleri ne yapar? 90 eksi alfa yapar. Sen 180 eksi alfayı 90 eksi alfaya böldüğün zaman kaçmış bu? 5 bölü 2'ymiş. İşler dışlar yapalım. Şununla şunu çarpsak. 360 eksi 2 alfa yapar. Eşittir. 5 ile de bunu çarpsak. 5 kere 9 45 yani 450 eksi 5 alfa yaptı. Eksi 5 alfa buraya geçince. Eksi 2 alfa artı 5 alfadan artı 3 alfa yaptı. 450 burada 360'ı buraya atınca 450'den de 360 çıkınca 90 derece geldi. Alfayı böylelikle kaç derece bulduk? 30 derece bulduk. Soru bitmedi. Ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor. Tamam bu açının ölçüsü soruluyormuş bize. Cevap böylelikle 30 yaptı. Dikkat edin. Böyle denklemsel sorularda matematikte de bunu yapın. Hemen soruyu okuyorum. Çünkü sazanlık yapıp böyle x'i bulup hemen heyecanlı işaretliyoruz ya. O hataya düşmeyelim arkadaşlar. Örnek 3 30 oldu. Böylelikle geldik örnek 4'e. Bir açının bütünlerinin ölçüsü. Arkadaşlar bir açıyı alfa dersek bütünleri ne yapıyor? 180 eksi alfa yapıyor. 180 eksi alfasının ölçüsü kendi ölçüsünün 5 katıymış. Kendi ölçüsü alfaydı. 5 alfa eşitmiş. Eksi alfayı öbür tarafa atınca 180 eşittir 6 alfa yapar. Ve alfa da böylelikle 30 bulduk. İçerleyip geçmeyelim. Dur. 5 katı ise tümlerinin ölçüsü kendi ölçüsünün kaç katıdır diye soruluyor. Şimdi açıyı 30 bulduk mu? Evet. 30'un tümlerine bakalım. Nedir? 90-30'dan 60'tır. Bu 60 kendi açısının ölçüsünden oranı kaç kattır diye soruluyor. Yani sen 60'ı kaça böleceksin? 30'a kaç katı oluyor o zaman? 2 katı oluyor. Örnek 4, 2 oldu. Geldik örnek 5'e. 1A açısı B açısının bütünleriyken. Evet A açısı B açısının bütünleriymiş. Yani 180-B'ye eşitmiş. C açısında tümleriymiş. A açısı aynı zamanda neymiş arkadaşlar? 90 eksi C'ye eşitmiş. Ve bu üç açısının ölçüleri toplamı. Yani A artı B artı C'yi de bize ne vermiş? 230 vermiş. Denklemleri çözeceğiz. Bizden A isteniliyor. Hepsini A cinsinden yazalım. Hocam beta'yı buraya atsak ne geliyor? Beta B açısı daha doğrusu. B açısı A'yı da buraya atınca 180 eksi A olur. Hocam C'yi buraya A'yı buraya atınca C açısında 90 eksi A mı oldu? Evet. Burada A açısı artı B yerine 180 eksi A yazacağım. Artı C yerine de 90 eksi A yazacağım. Eşittir 230 ise. Şuradaki A'lar gitti. Eksi A'yı öbür tarafa attık. Artı A yaptı. Şu 270 yaptı. Burası 270 eksi. 230 da buraya attınca 230 yaptı. 270'den 230 çıkınca da 40 yapar. Bizden de zaten A açısı isteniliyor. Cevap böylelikle 40 oldu. Örnek 5'te. Geldik örnek 6'ya. Raşit öğretmen bir tablo oluşturarak tümler açı ve bütünler açı etkinliği hazırlamıştır. Evet açı 40 tümleri nedir? 90'a tamamlayan açısı. Yani 50'dir. Bütünlerini yazmamıza gerek yok. Evet açı bilinmiyor. Tümleri bilinmiyor. Tümleri dediğimiz 90. Bu açının da tümleri yine 90'a tamamlayandır. 20'dir yani. 20'nin tümleri de bak 70 yapıyor. E bütünleri lazım bana. 20'nin bütünleri 180'e tamamlayan açısı. 160 derece. Hocam açı bilinmiyor. Tümleri de bütünleri de bilinmiyor. O zaman açıya x yazalım. Tümleri ne yapıyor? 90 eksi x yapıyor. Bütünleri ne yapıyor? 180 eksi x yapıyor. Benden şu isteniyor. A dediğim ne? 50 artı B dediğim ne? 160 artı C dediğim ne? 180 eksi x artı artı değil aradaki işaret eksi D dediğim ne? 90 eksi x böyle yazarsan olmaz. 90 eksi x'in hepsini çıkartacaksın. Yani bu şekilde olması lazım. E o zaman burada 50 ile 160'ın toplamı hatta şu x'in toplamı kaç yaptı? 240 yaptı. 340 yaptı. 50 ile de toplarsak 390 yaptı. Eksi x var. Eksi de dağıtıyorum. Eksi 90 artı x mi yaptı? Eksi ile x'i Evet. Bu da neye eşit oldu? Bak x'ler gitti. 390 eksi 90'dan kaç eşit oldu? 300'e eşit oldu. Yani böylelikle kaçıncı soruydu bu? Son soruydu. Son soru. Yani örnek 6'yı da böylelikle 300 bulmuş olduk arkadaşlar. Ve olayı bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ne yapacağız yöndeş açı iç ters açı ve karşı durumlu açılardan bahsedeceğiz bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşça kalın